Herkese Selam Teknoloji Oku takipçileri bugün sizlerle beraber orta segmentte kamera karşılaştırmasına devam ediyoruz. Sağ tarafımda birçok kez farklı telefonlarla karşılaştırdığımız Oppo Reno7 sol tarafımda ise Yeni bir telefon olan Infinix'in Note 12 modeli var. İki telefonun kamera karşılaştırmasını gerçekleştirdik. Öncelikle konuyla tam böyle kamerayla alakalı olmasa da dış görünüşlerinin beni çok cezbettiğini söyleyebilirim. İki telefonun da renkleri gerçekten çok güzel. Turuncu ve mavinin o... Çok güzel bir tonunu bulmuş iki markada. Bunu böyle küçücük bir söylemek istedim. Dedikten sonra megapikselin gerçekten her şey olmadığını gösteren bir karşılaştırma olacak büyük ihtimalle bu karşılaştırmada. Çünkü Oppo'da 64 megapiksel Infinix'te de 50 megapiksellik bir kamera var ve gerçekten böyle arada çok çok küçük bir oynama var. Onda zaten birazdan fotoğraflar ve videolar geldiğinde sizler de fark edeceksiniz. Dedikten sonra telefonların bir teknik özelliklerine bakabilirsiniz. Bakalım. Ardından hemen fotoğraf ve videolara gelelim. Oppo Reno 7 için 64 megapiksellik ana kamerası, 2 megapiksellik makro çekim kamerası ve 2 megapiksellik derinlik algısı kamerası bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir selfie kamerasını görüyoruz. Video kayıt çözünürlüğünde ise 1080 piksel yer alıyor. Infinix'te ise 50 megapiksellik bir ana kamerası ve 2 megapiksellik bir derinlik algısı kamerası bulunuyor. Ön taraftaysa 16 megapiksellik çözünürlüğe sahip selfie kamerasını görüyoruz. Video kayıt çözünürlüğünün ise 2K olduğunu söyleyebiliriz. Biz genel hatlarıyla arka kamerasına, ön kamerasına, video kaydına ve gece çekimlerine ekstradan da bir de portreye değindik. Şimdi dilerseniz fotoğraf ve videolar gelsin. Herkese selam. Şu an ön kameranın testindeyiz, videodayız. Beni şu an Oppo Reno7'nin ön kamerasından duyuyorsunuz. Umarım sesim size iyi bir şekilde iletiliyordur. Görüntü kalitesi de böyle duruyor. Bu şekilde görünüyorum. Şimdi de beni Infinix Note 12'nin ön kamerasından duyuyorsunuz. Görüntüsünü ben beğendim açıkçası. Yüzüm gayet güzel görünüyor. Ters ışıkta da bu şekilde görünüyorum. Peki, siz nasıl buldunuz? Herkese selam. Şimdi de arka kameradayız. Beni şu an Oppo Reno7'nin arka kamerasından duyuyorsunuz. Birazcık hareket ediyorum. Hareket ettiğimdeki performansı bu şekilde görünüyor. Biraz da hareket etmeyeyim. Hareket etmediğimde ise bu şekilde görüyorsunuz. Umarım görüntü kalitesini beğenmişsinizdir. Şimdi de beni Infinix Note 12'nin arka kamerasından duyuyorsunuz arka kameradaki performansı bu şekilde birazcık hareket edeyim hareket ettiğimde ise böyle görünüyor peki siz nasıl buldunuz yorumlarda buluşalım fotoğraf ve videoları sizlerde gördünüz. Ben iki telefonda başarılı buldum. Ancak de farklı farklı yerlerde bir tık öne geçtiğini söyleyebiliriz. Ana kameradan başlayacak olursak, o Parano 7'nin bazı alanlarda renkleri çok daha güzel çıkardığını ama mesela Infinix'te de bir kızları çektiğim bir fotoğraf vardı ve arka tarafı böyle yakınlaştırdığımda o çinlerin rengini yapay zeka ile beraber çok daha iyi algılayabildiğini gördüm. Ama mesela Sevda gazozcusu fotoğrafındaysa renkler Oppo Reno7'de bana çok daha güzel geldi. Eğer böyle genişten bir açı alıyorsak da o zaman da bana Infinix daha güzel geldi. Renkler daha doyurucuydu aslında. Ama şöyle bir şey de var. Ona da kısaca değinmek istiyorum. Infinix'te çok daha fazla bir crop yapıyor. Oppo Reno7'de ise çok daha geniş bir alan alıyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Gece çekimlerinde ise bana kalırsa Oppo arka kamerada aldı götürdü ee, çok güzel renkler çıkardı çok güzel renkler sundu bize ön kamerada ise gece çekimlerinde bana kalırsa Infinix çok daha öndeydi çünkü Oppa'da sarsılmaları gördük ama Infinix'te çok daha net bir fotoğraf bizleri karşıladı video kayıt çözünürlüğünde ise bana kalırsa Infinix bir tık daha öndeydi yine çok küçük bir crop yaptı ama renklerin daha canlı olduğunu Infinix'te görüyoruz fotoğraf ve videoları sizler de gördünüz ben tam olarak karar veremez. Yani böyle birlik bir dilimle Oppo'yu tercih ederdim. E, fiyat tarafına gelecek olursak arada çok küçük bir oynama var. Oppo Reno7 10.000 TL civarında seyrederken Infinix 8.000 TL olarak piyasada satışa sunuluyor. Peki siz bu telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu yarışın kazananı kim oldu? Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Bir tarafta 64 megapiksellik Oppo Reno7, diğer tarafta Taysa 50 megapiksellik Infinix Note 12 bulunuyor. Bu videomuzda bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla video için bizleri desteklemeyi unutmayın. Videomuzu beğenirseniz de çok seviniriz. Bundan sonraki karşılaştırma hangi telefonlarla olsun? Onu da aşağıda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.